Göz yaşıma halime açtır gelir misin bakıp da göz yaşına sevdim sevdiğim yerler aldı, uçtu gitti sözlerin Ben sevdiğim yerler aldı, uçtu gitti sözlerin Sen alev, ben soğudum yandım buharımla kal. yar elinde Kayboldun gönül kandı boşayandı yar elinde